Evet arkadaşlar Bandırma'dayız şu anda, Bandırma Atatürk Caddesi'ndeyiz, Göksu Yapı Market diye bakın yazıyor arkadaşlar, burası Hakan Plastiğ'in ee, bayisi arkadaşlar, Bandırma bağisi, Göksu Yapı Sulama Malzemeleri diye yazmış, şimdi dükkana doğru gireceğiz, içeride neler var bunları söyleyeceğiz size, burası da yine yan tarafı bakın vitrifiye armatür bölümü, yukarıda yazıyor bakın Göksu diye, sonra yan tarafa gireceğiz arkadaşlar, burası eski ve büyük bir dükkan arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi Seramicsan'ın logosu var burada görüyorsunuz arkadaşlar klozetler var klozet kapaklarını görüyorsunuz Seramicsan'ın logosu var banyo dolabı var duşa var gördüğünüz gibi banyo dolaplarını görüyorsunuz radyatörleri görüyorsunuz arkadaşlar onlarda satıyor montajı da var hemen göksu vitre fiyar diye yazıyor bakın duşa kabinleri görüyorsunuz hemen yine klozetler duş takımları var arkadaşlar bakın onların malzemeleri var. Karşı tarafta yine klozetler var. Burada yine bataryalar var. Görüyorsunuz itimat diye yazıyor. Şimdi buradan çıkıyoruz. Yan tarafa giriyoruz. Orada yine malzemeler var. Bakın hortumlar var kapıda. Sulama malzemeleriyle ilgili hortumları görüyorsunuz. Hemen girişte bakın. CTSAT ile ilgili malzemeler var arkadaşlar. İnşaat malzemeleri, sat malzemeleri, kalorifer malzemeleri, doğalgaz malzemeleri, klima malzemeleri. Hakan Plastiğin Bandırma bayisi arkadaşlar biraz önce söyledim. Burası çok geniş bir dükkan. İçeri doğru giriyoruz zaten yetkili içeride. Bize şimdi telefon numaralarını söyleyecek. Bakın fitx malzemelerini görüyorsunuz burada. Bakın müşteriler var. Gördüğünüz gibi. Müşterileri görüyorsunuz. Bakın logosu var. Yazıyor. Sol tarafta yine malzemeleri görüyorsunuz arkadaşlar. neresi oluyor? Fittings malzemeleri bakın görüyorsunuz. Sılama malzemeleri. Bunların ekleme boruları, vanaları. Bunların hepsi var arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Yetkili zaten içeride. Şimdi oraya gireceğiz, soracağız telefon numaralarını. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Parçaları görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi çok malzeme var. Bunlar da toprak altında 100 sene garantili. Hayır, kullanıyorlar tek tere tek! Arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Şimdi içeri doğru giriyorum. Yetkili zaten içeride. Bize şimdi telefon numaralarını kendisi söyleyecek. Hayırlı işler, kolay gelsin! Bakın yine burada da müşterilerimiz var, gördüğünüz gibi. Şimdi abinin yanına yaklaşıyorum. Abi hayırlı işler! Sağ ol! Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Dükkanı gezdim ben, yeni açtığınız yan tarafı da gezdim. Pakan plastiğin zaten bandırma bahisisiniz. CTSAT, inşaat malzemeleri hepsini gösterdim. Telefonlarda siz kendiniz söylerseniz iyi olur abi. Normal telefon ve cep. 0 660 54 33. Tamam. Normal telefonu da söyleyivereyim. 266 715 57 13. Tamam. Atatürk Caddesi ne sokakta? Sanayi Sokak. Sanayi Sokak. Kapı numarası? 8 Taksim A. Tamam. Teşekkür tamam. ederim. Malzeme, toptan, parakende, montaj, tamir, servis. Hepsi var. Evet, hepsi var. Tamam. Teşekkür ederim. Hı. Şöyle geniş açıdan da göstereyim. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Teşekkürler, sağlık.